Bence, bilimde en çok yanlış anlaşılan ve üzerine tartışılan fikirlerden bir tanesi, evrim. Daha doğrusu, bilimde değil ama popüler kültürde birçok tartışmanın konusu oluyor evrim. Ne zaman bu kelimeyi duysak, illa biyolojik bağlamda olması gerekmiyor, bir şeylerin değiştiğini, geliştiğini düşünüyoruz. Hepiniz görmüşsünüzdür. Müzelerde, internette veya bir kitapta insanların evrimiyle ilgili bir resim vardır. İlk başta kambur duran bir maymundan başlar sonra gitgide dikleşerek bildiğimiz insan formuna gelir. Bunu çizerim. Hatta maymunumuza şapka da giydirebiliriz. Bizim çizimimizde bu resmin sadece ilk hali ve son hali var ama aradaki geçişi bildiğinizi düşünüyorum. Gelmeye çalıştığım nokta, insanların bir maymun çeşidinin evrim geçirmesiyle ortaya çıktığı fikri vardır. Bu düşünceye birden fazla bağlamda rastlarız. Biyoloji derslerinde, bilimsel topluluklarda ve bunun gibi yerlerde. Bu düşüncede olan insanlar, ''Maymunlar evrim geçirip insana dönüştü'' cümlesini kurarlar. Şu araya da yarı insan, yarı maymun olan arkadaşı çizelim. Ya da, ya da, ''Maymunlar evrim geçirip bu insan öncesi varlığa dönüştüler'' cümlesini kurarlar. Burada çok açık olmak istiyorum. Bu süreç gerçekleşmiş olsa bile, yani, Maymunlar zamanla köklü değişiklikler geçirip bu halden bu hale gelmiş olsalar bile evrim denen ve sürekli aktif olan bir süreç yoktu. Yani maymun çocuklarımın insan gibi görünmesini istiyorum bir şekilde DNA'mda gerekli değişiklikleri yapıp bu hale geleceğim demedi. Ya da DNA bu şekilde yürümek bir maymun gibi kambur durmaktan daha iyi ve bu nedenle bir şekilde kendiliğimden bu adama dönüşmeye çalışacağım demedi. Evrim bu değildir. Bazı insanlar da şöyle düşünür. Ağacın tepesindeki güzel elmayı alabilmek için at veya inek benzeri yaratıklar, nesiller boyu yukarı uzanarak sonunda zürafaya dönüştüler. Evrim bu da değildir. Bu ne evrimdir, ne de evrimin ima ettiğidir. Her ne kadar günlük kullanımı bu şekilde düşünmemize yol açsa da. Evrim, ki bu benim tercih ettiğim kelime, doğal seleksiyondur. Doğal seleksiyonun anlamı, herhangi bir canlı popülasyonunda çeşitliliğin olmasıdır. Buradaki anahtar sözcük budur, çeşitlilik. Yani bakın bir farklılık var dememizi sağlar. Okulunuzdaki öğrencilere bakarsanız çeşitlilik olduğunu görürsünüz. Bazı insanlar uzundur, bazıları kısadır, bazılarının sarı, bazılarının siyah saçı vardır. Ve bunun gibi birçok farklılık vardır. Doğada her zaman çeşitlilik vardır. Ve doğal seleksiyon, doğal etmenlerin bazı farklılıkları seçmesidir. Bazı çeşitlilikler o kadar önemli değilken, bazı farklılıklar çok önemlidir. Her biyoloji kitabında verilen bir örnek, ki oldukça ilginçtir, gümelerin renklilik açısından farklılık göstermeleri. Buraya birkaç tanesini çizelim. Bir kısmı daha renkli ve benekli, bir kısmı da daha az benekli olsun. Herhangi bir hayvan popülasyonunda görülebilen bir çeşitliliktir bu. Renklerde bazı farklılıklar görürsünüz. Güveler muhtemelen binlerce yıldır bu şekilde yaşıyorlardı. Ve belki bu onlar için önemsiz bir özellikti. Sonra İngiltere'de sanayi devrimi olunca buhar makineleriyle birlikte artan kömür yakımı fabrikalardan kurum yayılmasına sebep oldu. Ve bu durum ağaçların yapısını değiştirdi. Bunu çizerek göstermeliyim. Buradaki ağaçlar bir zamanlar bu şekilde görünürken, ki güveler bu durumdan çok memnundur, aniden sanayi devrimi oldu. Her şey yanan kömürden gelen kurum ile kaplandı ve bir anda ağaçlar şu hale geldi. Bunlar tamamen siyah veya öncesine göre çok daha koyu renkli. Güvelerin çevresindeki bu ani büyük değişim onların hayatını önemli derecede etkilemiş oldu. Bildiğiniz gibi güveleri avlayan canlılar kuşlardır ve güveler eskiden ağaçların renkleriyle uyumlu oldukları için kamuflaj olabilirken ağaçların renkleri koyulaştığı için çok daha rahat bir şekilde fark edilebilir hale geldiler. Sonuç olarak eskiden yani ağaçların kabukları daha açık renkliyken rengi açık olan güveler kamuflaj olabiliyordu ama şimdi koyu renkli güveler daha avantajlı duruma geçtiler. Böyle olunca da kuşlar daha çok açık renkli olan güveleri yemeye başladı. Çünkü en rahat görebildikleri güveler açık renkli olanlardı. Yani bu güveler, bu güvelere kıyasla koyu zeminde daha rahat görüldüğü için daha kolay yem oldular. Böyle olunca, koyu renkli güvelerden daha çok kalmış olacak. Ve bu güveler üreyip, koyu renkli güve popülasyonunu arttırmış olacaklar. Bunlardan çok daha fazla olacak. Peki, bu süreçte herhangi bir tasarım, ya da güvelerde herhangi bir aktif değişiklik var mıydı? Siyah olmak, bu durumda gerçekten akıllıca bir şey gibi duruyor. Yani çevre siyah olunca, ve birkaç nesil sonra bu güveler tamamen koyu renklere bürününce, hepsi bir şekilde evrim geçirip siyah oldular kuşlardan daha kolay saklanmak için, diye mi düşünmeliyiz? Hayır, çünkü olan bu değil. Kuşların açık renkli güveleri daha çok tüketmesi yavaş yavaş açık renkli güvelerin sayısının azalmasına ve doğal olarak da üreyen açık renkli güvelerin azalmasına neden oldu. Yani buradakilerin üreme de şansı çok daha azaldı. Bu güveler ise çoğaldıkça çoğaldı ve diğerleri yürüyemeden kuşlar tarafından avlandığı için koy renkler kadar çok yavruları olamadı. Sonuçta, koyu renkli olma özelliği baskın hale geldi ve güveler de siyah hale gelmiş oldu. Şimdi diyebilirsiniz ki, tamam mantığı anladım ama bu sadece bir örnek. Benim daha çok örneğe ihtiyacım var. Doğal seleksiyon her şeye uygulanabilir. Bizim neden basit bakterilerden veya gelecekte bahsedeceğim kendini çoğaltan RNA'dan evrimleştiğimiz doğal seleksiyonla açıklanabilir. Bunun en iyi örneği griptir. Gelecekte virüsler ve nasıl çoğaldıkları üzerine videolar yapacağım. Virüsler büyüleyici varlıklardır. Çünkü canlı olup olmadıkları kesin değildir. Aslında onları DNA ve bazen de RNA, genetik bilgi kovaları olarak düşünebilirsiniz. Genetik bilgi kovaları. Bahsettiğimiz genetik bilgi bu düzgün geometrik şekildeki küçük protein kapların içinde bulunmakta. Ve bu bir virüs demek oluyor. Yani normal canlı organizmalar gibi değiller. Aktif olarak hareket etmeye, metabolizmaya sahip olma ve benzeri şeyleri yok. Yaptıkları sadece bu DNA'yı alıp onu işleme potansiyeli olan diğer canlılara zerk etmektir. Ve bu diğer canlılar da bu DNA'yı işleyip, işleyip edip daha fazla virüs üretirler. Virüsler üzerine çok fazla video yapılabilir ama önemli olan şu ki gripte bir virüstür ve şimdi anlatacağım olay her yıl gerçekleşir. Diyelim ki bu virüsler insan gribi virüsü ve bu virüs bazı varyasyonlara sahip. Bu virüs insanları hasta eder. Yavaş yavaş bağışıklık sistemimiz virüsü tanımaya başlar ve virüs çok hasar vermeye başlamadan virüse saldırır. Şimdi ne olduğunu hayal etmeniz için görsel olarak anlatacağım. Bütün virüslerde bu iki nokta var ve bu noktalar onların bağışıklık sistemi tarafından tanınmasını sağlıyor. Ne olduklarına birazdan değineceğim. Bağışıklık sistemi bundan sonra ne zaman bu iki noktalı yeşil şeyle karşılaşsa zararlı olduğunu bilecek ve ona bir şekilde saldıracak. Bunun sonucunda grip virüsünün yaptığı şudur. Sürekli değişir. Yani her grip popülasyonunda gözlemlenebilen bir değişiklik vardır. Örneğimizin üzerinden gidecek olursak, çoğunluk iki kırmızı noktaya sahipken, aralarında bir veya üç kırmızı noktaya sahip birkaç virüs çıkabilir. Bunun nedeni de herhangi bir mutasyon olabilir. Ancak insan bağışıklık sistemi, iki kırmızı noktalı virüslere saldırmaya alıştığı için, farklı olan bu virüs üremek ve diğerleriyle rekabet etmek zorunda değil. Yani bağışıklık sistemi, bu mutasyon geçirmiş virüslere saldırmayacağı için insanların DNA'sı sadece ona kalır. Sonuç olarak bu virüs diğerlerinden daha başarılı olacaktır ve gelecek yılın grip sezonunda insanlar hapşırıp onu kapı kollarına ve diğer yerlere bulaştırdığı zaman bu virüs yeni grip virüsü olarak etrafa yayılacak, ünlü olacaktır. Bu süreç her yıl tekrarlandığı için her yıl yeni bir grip virüsüyle karşılaşıyoruz. Bu hem evrim hem de aslında doğal seleksiyondur. Evrim sadece çağlar boyunca olan bir şey değildir. Kendimiz dahil gördüğümüz çoğu değişim çağlar boyunca olan şeylerin sonucu olsa da yıllık bir düzenle de gerçekleşebiliyor. Bir başka örnek de antibiyotikler ve bakteriler. Bakteriler şu çevrede gezilen küçük hücrelerdir. Tabii sırf su çevrelerinde bulunmazlar ama bu detaya sonra gireceğim. Bakteriler kesinlikle canlı olarak kabul edilir metabolizmaları vesaire vardır. Bu bilgiyi bilirseniz iyi olur. İnsanlar enfeksiyonlardan bahsedince, bu ya viral enfeksiyondur ki bunlar gidip DNA'nızı bulaşıp hücrelerinizi üremek için kullanan virüslerin neden olduğu enfeksiyondur, ya da bakteriyel enfeksiyondur ki bunlar küçük hücrelerdir ve etrafta gezinip sizi hasta yapan toksinler salarlar. Sonuç olarak bakteriler, antibiyotiklerin öldürdüğü canlılardır. Antibiyotikler. Bunlar bakterilere saldırır ve onları öldürür. Şimdi muhtemelen birkaç doktorda tanıyorsanız dersiniz ki ben hasta oldum ve sanırım bakteriyel enfeksiyon. Bana antibiyotik ver. Doktorsa der ki hayır, sana basit bir enfeksiyon için antibiyotik vermem. Çünkü ne kadar çok antibiyotik kullanırsan yeni versiyonlar yaratmaya ve antibiyotiğe dirençli bakteri seçmeye çok yatkın olursun. Burada yaratma kelimesi için çok dikkatli olmak istiyorum. Çünkü aktif olarak yaratmıyorsunuz. Peki bu nasıl olur? Diyelim ki bu yeşil bütün bunlar bakteri ve onlardan çok çok fazla var. Arada sırada birazcık farklı olanlar ortaya çıkar. Şimdi rastgele bir bakteri popülasyonunda bunların hepsi sizi eşit derecede hasta eder. Ve bu sadece bakterideki rastgele bir farklılıktır. Peki DNA'sında bazı farklılıklar oldu. Ama ne olursa olsun bunların hepsi sistemimizde çok fazla olmasını istemeyeceğimiz bakterilerdir. Bağışıklık sisteminiz onlara saldırıp onları yenebilir. Eğer onlardan bir süre olursa sizi öldürebilir veya hasta yapabilir. İnsanlar hasta olmadığı zaman veya gerekmediği zamanlarda antibiyotik kullanırsa, bu antibiyotik yeşil bakterileri çok iyi bir şekilde öldürür ama çok fazla yeşil bakteri öldürürseniz ne olur? Bütün ekosistem mavi bakterilerin eline kalır. Daha önce, içinizdeki iyi yerler için yeşil olanlarla rekabet ediyorlardı. Ama şimdi yalnızlar ve çok daha rahat ve fazla miktarda çoğalacaklar. Bu durum bakterinin kendi kararıyla yarattığı bir şey değil. Hayır, bu sadece milyarda bir ortaya çıkan farklı bakterinin bir anda rekabetsiz kalmasından dolayı yürüyecek daha çok alan bulmasından süre gelir. Ve bir anda, 1001 emekle ürettiğiniz yeşillere karşı olan antibiyotik işe yaramaz hale gelir. Bu bakteri kendini bir şekilde tasarlamamıştır. Sadece biz rakiplerini öldürmede çok başarılı olduğumuz için o üste çıkabildi. Şimdi de onu öldüremiyoruz çünkü ilaçlarımız rakiplerinin üzerinde etkiliydi. Bu bakteriler mutasyona uğramaya devam ederler. Ve antibiyotikleri çok fazla kullanırsak, her zaman antibiyotiklerden etkilenmeyen bakterileri yaşatmış oluruz ve bu işlem böylece devam eder. Her neyse yeterince konuştum ama bunun etkileyici, büyüleyici bir konu olduğunu düşünüyorum. Bunu biyoloji konusundaki ilk videom veya ilk dersim olarak yapmak istedim. Çünkü biyoloji yaşamın incelenmesidir ve yaşamın ne olduğu, virüslerin yaşıyor olup olmadığını tartışabilirsiniz. Ama gerçekten canlıları incelemek istiyorsanız, Doğal seleksiyon dışında, başka varsayım yapamazsınız. Canlıların DNA'sının olmadığı, başka bir kalıtsal bilgi sakladığı, başka türlü ürediği veya karbon tabanlı olmayıp da silikon tabanlı olduğu bir gezegene gidebilirsiniz. O gezegendeki hayatı incelemeye kalkarsak, biyoloji, DNA ve virüsler hakkında bildiğimiz her şey orada işe yaraması olacaktır. Ama eğer biz, bu kavramlardan birini yani doğal seleksiyonu anladıysak ortamın seçtiğini ve bunun aktif bir süreç olmadığını sadece rastgele şeylerin olduğunu ve rastgele değişikliklerin rastgele seçildiğini ve uzun zamanda çok çok uzun sürelerde ve bu değişikliklerin biriktiğini ve oldukça önemli şeyler için biriktiğini anladıysak bu zaten çok büyük bir adımdır. Bu konu üzerine başka bir videoda tekrar konuşuruz. Görüşmek üzere.